Ee, en çok nelere rastlanıyor evliliklerde? Yani kriz doğuran sorunların başında ne geliyor mesela? Yani daha çok böyle karşı cinsle ilgili, partneriyle ilgili e, sıkı kontrol altında tutma, işte bir telefon, bir televizyonu satın almış gibi bütün kumandası onda olsun istiyor. Kaçta uyudu, neye üzüldü, bugün kimler aradı? Yani bu kadar da fazla. Çünkü İlişkinin en önemli noktası bireyselliğimizi koruyarak biz olmak. Ama çoğu kişi biz olmadığına kendiliklerini yok ediyorlar. O zaman da bağımlı kişilik oluyor ve ilişkide bir kokuşma oluyor. Yani kısaca bir senfoni, bir orkestra halinde karşı yani bireyler birbirlerine karşılıklı sevgi ve saygılarını koruyarak onların ailesiyle de çevresiyle de evleniyor.